Şehir Abdallar Topluluğu olarak Milli Kaşık oyuncusu ben ve bu çalanlar da Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Saça'nın çocuklarıdır. Bizler bugün burada Allah izin verirse eğlencemizi yapacağız. Müzik için çok mutluyum. Benim ilk seferim. İnşallah daha nicelerine beraber oluruz. Geliriz biz de buraya gösterimizi yaparız. Başkanımız Enver Demirel'e çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu festivaller Ankara'yı açtı, Türkiye'yi açtı. Gittiğimiz yerlerde yurt dışında dahi sorulur hale geldi. Belediye Başkanımız En çok beğeniyoruz. Biz de umarım güzel bir festival tergileyeceğiz. Bugün burada Kırım Tatar kültürünü yaşatıyoruz. Hepimiz ekipçe çok heyecanlı ve mutluyuz. Çok hoş buldum açıkçası. Böyle bütün Türk dünyasının burada buluşması çok hoş bir yetkinlik. Yani başkanımızdan çalışmasının emeklerini göreceğine inanıyorum. Bizi Kırım dünyası olarak bizi de davet etmenizden çok memnunuz. Burada hem eğleneceğiz, hem oynayacağız, hem folklorumuzu göreceğiz, hem de dertlerimizi paylaşacağız. Bu 350 milyonluk Türk coğrafyasında nerede ne sıkıntı yaşanıyorsa bu bizim insanımızın sıkıntısıdır, bizim insanımızın derdidir, bizim sorunumuzdur. Eti Meskut gerçekten Anadolu kültürüne sahip çıkan Ankara'nın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Saygıdeğer Başkanımız Sayın Enver Demir'in bu çalışmalarını çok faydalı görüyorum. Güzel konserler geçiyor. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Biz de işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bugün e, coşacağız, eğleneceğiz. <gülüyor> Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce buna bir ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz, çok güzel. Çok güzel. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhteşem. Tek kelimeyle.